Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Kasım 2019 astrolojik gündemi siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsetmek üzere bu videoyu hazırladım. Ee, sevgili ikizler biliyorsunuz Ekim ayının son günü yönetici gezegeniniz Merkür Akrep Burcu'nda retroya başlamıştı. Aslında... E, Ekim ayının son günü gerçekleşse de bu etkileşim. Tabii ki Kasım ayını etkileyecek. Kasım'ın büyük bir çoğunluğu Merkür Retrosu e, eşliğinde devam ediyor olacak. Tabii sizin yönetici gezegeniniz olduğu için e, siz sevgili ikizler her zaman Merkür Retrosu'ndan biraz daha fazla etki alıyorsunuz diyebilirim. Akrep Burcu sizin 6. eviniz. 6. evinizde Retro'da olan bu Merkür e, aslında iş hayatıyla ilgili organizasyonla ilgili günlük işlerinizle alakalı yeniden bir gözden geçirme sürecini tetikleyebilir. Bu bu süreçte özellikle e, bitiremediğiniz işler, bekleyen mailler, bekleyen e-postalar, dilekçeler gibi e, bekleyen işleriniz ev işleri de olabilir. Keza çünkü onlar da günlük rutininizi etkiliyordur. Bekleyen işlerinizi yoluna koymak, şöyle işleri bir gözden geçirmek, ne yaptık, ne yapmadık, e, nasıl bir hayat sürdürüyoruz, nasıl bir planlama içerisindeyiz bunları değerlendirmek adına e, oldukça İyi bir süreç e, gerçekleşecektir. Şimdi e, dolayısıyla yeni bir adım atmamak, yeni bir işe kalkışmamak, yeni bir iş başvurusu yapmamak gerekir. Ama e, aynı zamanda da eski işleri toparlayabilmek adına da bir fırsat niteliğindedir. Şimdi Kasım ayının gündemine geçtiğimiz zaman hemen 1 Kasım'da Venüs'ün yay burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs'ün yay burcu transiti e, tam karşınızda e, yükselenize tam karşıtlık yapacak ve edince evinizde gerçekleşecek. Bu da İkili ilişkilerde şanslar, fırsatlar, destekleyici etkiler demektir. Özellikle eşinizle eğer bir ortağınız varsa ortağınızla çok güzel zamanlar geçirebileceğiniz, hoş paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz ve karşınızdaki kişinin size ılımlı ve uyumlu yaklaşımını gözlemleyebileceğiniz bir süreç olacaktır. Bununla beraber aynı zamanda evlilik adımları atmak, ortaklık adımları atmak açısından da destekleniyor olacaksınız. 5 Kasım tarihinde sert bir etkileşim var Marsla Plüto arasında biliyorsunuz astrolojide Marsla Plüto çok iyicil gezegenler olarak bilinmez savaş dönüşüm ee, gezegenidir Plüto aynı zamanda ve Marsla Plüto ortaklaşa Akrep Burcu'nun yönetici gezegenidir hem e, klasik astrolojide hem de modern astrolojiyi bir araya getirirsek şimdi Mars terazi burcunda ve Plüto ulak burcunda e, konumlanmış durumda e, bu da demek oluyor ki 5. ve 8. evimiz aksında sert bir açı meydana gelecek. Şimdi 5. ev ve 8. ev aslında hayattan aldığımız tat, çocuk su yönümüz, eskilerden getirdiğimiz alışkanlıklar ve zor meselelerimiz. Yani belki bu Mars Brüta karesi bir kriz oluşturup size birkaç gün boyunca keyifsiz günler yaşatabilir veya... Riskli bir yatırımınız vardır. Başkalarıyla ortaklaşa girmiş olduğunuz maddi bir birliktelik vardır. Bunlardan bir takım beklentileriniz vardır. Bu beklentilerin sert bir şekilde ortaya çıkması ve beklentilerin sizi yıkması, beklentilerin karşılanamaması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu hususa da dikkat etmekte fayda var sevgili ikizler. Şimdi 8 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım ve hatta dahi 12 Kasım her ne kadar dolunay olsa da iyicil etkilerinin olduğu aralıklar. Tabi Merkür Akrep Burcu'nda retro'da ama Akrep Burcu'nda aynı zamanda Güneş de seyrediyor. Güneşin 8 Kasım'da Satürn'e yapmış olduğu iyicil açı. Günlük işlerinizi planlayabilmek adına kalıcı bir takım yenilikler yakalayabileceğiniz, kalıcı bir takım adımlar atabileceğinizi göstermekte. Bu süreçte özellikle başlangıçta da söylemiştim ya videonun başında. hani Merkür retrosuna yeni bir adım atmayın ama e, eskiden beri süre ve bir türlü işin içinden çıkamadığınız, baş edemediğiniz konularla ilgili yeni yaklaşımlar getiren hayatınıza diye. E, aynı şekilde güneş buraya ışık tutuyor ve siz de bu noktada kalıcı bir takım günlük rutinler oluşturmak, kalıcı bir takım değişiklikler gerçekleştirmek adına Destekleniyor olacaksınız sevgili ikizler ve güneşin neptünle yine aynı gün içerisinde güzel bir etkileşimi meydana gelecek. Bu da özellikle iş hayatınızla ilgili hayalini kurduğunuz bir alanda görebileceğiniz destekleri göstermekte. Gerçekten iş hayatınızla alakalı bir süredir karışıklık yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum sevgili ikizler. Bu karışıklığı biraz daha e, somutlaştırıp ne yapabileceğinizi e, günlük işlerinizi ona göre nasıl planlayabileceğinizi daha net bir şekilde aslında tasvir edebileceğiniz daha hani böyle gözünüzün önündeki perdelerin kalkıp ne yapabiliriz yani elimizdeki malzemeler bu ve şu ana kadar gelmiş olduğumuz nokta bu biz bu noktada nasıl adımlar atabiliriz şeklinde e, bir iç muhasebe yapmak açısından gökyüzü tarafından destekleniyor olacaksınız. 12 Kasım tarihiyle geldiğimizde bir dolunay bizleri karşılayacak. Boğa burcunun 19 derecesinde meydana gelecek dolunay. Biliyorsunuz dolunaylar astrolojide ay ile güneşin karşıt açı yapmasıyla meydana gelir. Dolayısıyla her dolunay e, ay ile güneşin karşıt olmasından dolayı. Tabi duygusal olarak bizi zorlar arkadaşlar. Bu dolunayda e, sizin 12. evinizde meydana gelecek. Tabi 12. ev e, çok Sevimli bir ev değil bizim karanlık taraflarımız, gizli taraflarımız, herkesten sakladığımız yönlerimiz, kayıplarımız, acılarımız, geçmişimiz, rüyalarımız ve bilinçaltımız gibi çok derin konular. Aslında kişinin kendisinin dahi çözemeyeceği derin konuları e, ifade eder 12. E, burcunun 19 derecesine meydana gelecek. Burada haritanızı mutlaka teyit edin. E, 12. evinizde meydana gelen dolunayla beraber içsel bir değişimi yaşayacaksınız demektir. Tabii dışarıdan somut bir şekilde gözükmese de içsel bir reform, içsel bir değişim ve geçmişle ilgili bağlarınız, geçmişle alakalı meseleleriniz, geçmişle alakalı kayıplarınız, duygusal dünyanız, bilinçaltınız, ruh haliniz, psikolojik durumunuz, Bunlarla alakalı yeni bir karar evresine girebilirsiniz. Belki biraz izolasyon yaşayabilirsiniz bu dolunayla beraber. Biraz daha böyle kendi kabuğunuza çekilme, biraz daha dinlemeye dinlenmeye çekilme ihtiyacı içerisinde hissedebilir ve biraz kafanızı toplayıp şöyle bir durum değerlendirmesi yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu dolunayla vereceğiniz kararlar, bitişler, başlangıçlar. Dışarıdan somut bir şekilde gözükmeyebilir ancak bu içsel anlamda sizin bazı şeyleri hayatınızdan çıkarttığınız bazı şeyleri sonlandırdığınız anlamına gelecektir. Şimdi 13-14 Kasım'a geldiğimiz zaman ince etkiler söz konusu. 13 Kasım'da Güneş ile Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Bu yine sizin günlük işlerinizi planlayabilme ve günlük işlerinizi yönetebilme, riskli yatırımları yönetebilmek adına güzel bir fırsatla karşılaşabileceğiniz e, anlamına geliyor. Ve 14 Kasım'da Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu da e, özellikle e, hayalini kurduğunuz ve beklenti içerisinde bulunduğunuz belki kariyer ünvan, belki kariyerinizde bir yükseliş, belki maddi anlamda bir yükseliş, belki hayallerinize yaklaşmak adına bir projeye başlamak ve günlük işlerinizi buna göre organize etmek gibi hayallerinizle alakalı bir anlaşma, bir sözleşme, bir e, iletişimle e, Anlamına geliyor yani şöyle iletişim derken şu şekilde söylüyorum belki bir teklifle karşılaşırsınız belki bir yere bir e-posta gönderirsiniz geri dönüş alırsınız belki biriyle tanışırsınız ve hayallerinizi gerçekleştirmek noktasında o kişinin ileride desteğini görecek olursunuz gibi şanslı hayallerinizle bağlantılı işinizle bağlantılı günlük rutinlerinizle bağlantılı destekleyici açılar söz konusu. 14 Kasım'da ise Venüs ve Neptün karesi ortaya çıkıyor. Venüs ve Neptün karesi tabii sizi doğrudan etkileyecek bir etkileşim. Yine 14 Kasım'da hem iyice etkiler hem zorlayıcı etkiler var. Biliyorsunuz venüs yay burcunda ve Neptün balık burcunda ee, sizin gibi değişken burçlar her ikisi de dolayısıyla sizde buradan e, biraz e, sert etkileşim alacaksınız ne yazık ki özellikle ikili ilişkiler ve kariyer dengesi arasında geleceğiniz ve ilişkinizin gidişatı ilişkinin geleceği ve sizin gel olmak istedikleriniz arasındaki çelişki sizi biraz yıpratabilir, ee, özellikle bebeğimlerle problemler e, evliliğe, ilişki ortaklığa sirayet edebilir veya ortaklığınız var belki evlilikten bağımsız bir durumunuz varsa üstlerle olan ilişkilerde bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Devam ettiğimiz süreçte 19 Kasım'da Mars'ın Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Mars'ın da Akrep Burcu ile beraber aslında günlük koşturmacanızın artacağını söyleyebilirim. Sürekli hareket halinde olmak isteyecek. Belki spora başlamak isteyeceksiniz hayatınıza. Hareketin daha hızlı bir şekilde gireceği. Birden fazla işle meşgul olacağınız ve bunları çok pratik bir şekilde gerçekleştireceğiniz. Ancak sağlığınız konusunda dikkatli olmanız gereken de bir süreçtir. Biraz ateşler ateşlenme, ateşli hastalıklara yakalanma ihtimaliniz söz konusu olabileceği gibi çok fazla hareketli olmaktan dolayı böyle bir yerinizi incitmemeye kırmamaya dikkat etmeniz de faydalı olacaktır ee, sevgili ikizler 6. evde Mars zaman zaman bu tarz etkileşimlerde getirebilir ve bunun yanı sıra eğer çalışan bir ikizler burcuysanız iş arkadaşlarınızla iletişimlerinizde de biraz daha e, böyle hani biraz daha iletişim tarzınız ve üslubunuzu yumuşatmanız yerinde olacaktır. Şimdi 20 Kasım tarihinde yönetici gezegeniniz Merkür e, retrosu tamamlayacak ve düz değerine başlayacak. Yine Akrep Burcu'nun Burcu 11 derecesinde. Dolayısıyla artık 20 Kasım'a kadar bu günlük işleriniz rutinlerle alakalı önemli bir düzenleme gerçekleştirmiş olmalısınız ki artık burada ilerleyebilirsiniz. Doğru anlaşmalar, doğru iş arkadaşlarıyla yol katetebilirsiniz. Bu sürece kadar dediğim gibi durum değerlendirmesini yapıp eksiği gidiği, iyi tespit etmiş olmanız gerekiyor. Ve artık yeni adımlar atmak açısından uygun tarihler başlıyor diyebilirim. 22 Kasım'da Güneş yay burcuna transitine başlayacak. Güneşin yay transiti ile beraber artık ikili ilişkileri de ışık tutacak durumlar ortaya çıkacak. Daha çok ikili ilişkileriniz gündeminizde olacak demektir Kasım ayı sonu itibariyle. Burada biraz daha hani ego savaşları ilişki ile alakalı neler yapılabilir gibi Tartışmalar zaman zaman konuşmalar zaman zaman çözüm yolları bulunabilecektir bu süreçte ve 24 Kasım tarihine geldiğimizde yay burcunun 28 derecesinde Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu söz konusu şimdi Venüs ve Jüpiter astrolojide iyicil iki gezegenden ikisi <gülüyor> yani iki iyicil gezegen diye sayım, say bakalım derseniz Venüs ve Jüpiter derim ikisinin kavuşumu tabi böyle büyük bir Venüs büyük bir Jüpiter etkisi yaratabilir. Ee, Tabi haritanızdaki gezegen konumlarına göre zaman zaman olumsuz etkiler de söz konusu olabilir. Tabi bunları bireysel haritalarda e, çıkarabiliriz ancak ama ben genel anlamıyla yükselen burca göre yapmış olduğum yorumları e, ele alıyorum. Venüs ve Jüpiter'in yay burcunda kavuşumu. İkili ilişkiler anlamında çok ciddi bir şans yakalayabileceğinizi gösteriyor. Belki bir evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili ikizler. Belki bir ortaklık teklifi. Belki evliliğinde problem olan veya evliliği rutine binen veya monotonlaşan bir ikizler burcuysanız. Burada öyle bir sürprizle karşılaşırsınız ki. Öyle iyimser bir partner tutumuyla karşılaşırsınız ki artık ilişkiyle olan ilişkiniz <gülüyor> daha iyicil hale gelmeye başlar. Dolayısıyla ikili ilişkilerle alakalı 24 Kasım tarihini mutlaka değerlendirin. Evlilik teklif almak, evlilik teklifinde bulunmak, ortaklığa başlamak adına 24 Kasım tarihi her ne kadar Mars soranüsü karşılıklı olsa da oldukça güzel bir gün diyebilirim. Şimdi 26 Kasım tarihine geldiğimizde Venüs'le pardon Venüs'ün Oğlak Burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs'ün oğlak burcu transiti ile beraber 8. evinizde bir takım e, icil etkiler hakim olmaya başlayacak demektir. 8. ev nedir? Ortaklaşa gelirler, giderler, bütçe dengesi, zor meseleler, ameliyatlar, e, ruhsal rahatsızlıklar, bilinçaltı ve e, aslında kapsamı çok geniş bir evdir e, 8. ev. Burada özellikle bilinçaltınızda biraz daha rahatladığınız, eşinizin maddi durumunun biraz daha iyileştiği. Bir süreç söz konusu olabilir. Ailenizden, yakınlarınızdan, sevdiklerinizden maddi manevi destekler alabilirsiniz. Özellikle hayatınızdaki kadın figürlerinden daha ziyade. Güzel, daha iyicil ve daha pozitif hissedeceğiniz bir süreç başlayacaktır. Venüs'ün oğlak transiti boyunca her ne kadar Venüs oğlak burcunda çok rahat etmiyor. Olsa dahi. Ve 26 Kasım tarihinde... Yay burcunda bir yeni ay var. Yay burcunun 3 derecesine meydana gelecek. Başlangıç derecelerinde meydana gelecek. E, bu da yine ikili ilişkiler anlamında. Ee, yeni bir e, ilişki yolunu aslında bize gösteriyor. Belki evlilerinizde farklı bir bakış açısı, farklı bir yola gireceksiniz. Artık e, bir milat kapanacak ve yeni bir milat açılacak. Veya evlilik kararı alabilirsiniz veya boşanma kararı alabilirsiniz veya ortaklık kararı alabilir veya ortaklık sonlandırma kararı alabilirsiniz. Yani ikili ilişkilerle alakalı önemli bir yeni başlangıcı gösteriyor bu yeni ay diyebilirim. Ve 27 Kasım tarihine geldiğimizde bir süredir Balık burcunda retro konumda olan Neptünün düz seyrine başladığını görüyoruz. Neptünün retrosu bitiyor ve Neptünün ileri hareketine başlıyor. Neptün retrosunun tamamlanmasıyla beraber özellikle kariyer hayatınızla ilgili bahar aylarından itibaren yaşamış olduğunuz kafa karışıklıkları biraz daha son bulacak. Ne istediğinizi daha net bir şekilde bilecek ve hayallerinize kavuşmak için artık hani o gözünüzün önündeki pembe gözlükleri çıkaracak ve Etrafı pustu görmeyi bırakacaksınız daha net bir şekilde e, adımlar atmanız mümkün olacak Tabii ki bu ay hemen başlamayacak bu etkin bütün ağır hareket eden bir gezegen ve ilerleyen süreçlerde bunu yavaş yavaş deneyimlemeye başlayacaksınız sevgili ikizler ayı kapatırken 28 Kasım tarihinde venüs ve Vuranüs arasındaki icil etki kapatıyoruz. Bu da özellikle sizin e, kayıp olarak gördüğünüz bir şeyin size geri dönüşü söz konusu olabileceği gibi bilinçaltınızla e, alakalı çok güzel e, ani ve beklenmedik sürprizler. E, belki eski aşkların tekrar kapınızı çalması belki kendinize psikolojik olarak yorgun ve bitkin hissediyorsanız bu hususta aslında insanların da sizi düşündüğünüzü fark ettiren bir gelişme yaşatabilir size. Oldukça güzel oldukça keyifli bir Kasım kapanışı yaşıyoruz diyebiliriz. Aslında güzel bir Kasım genel itibariyle detaylara çok fazla boğulmadığımız takdirde. Evet Kasım ayının gündemi bu şekilde sevgili ikizler. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerini paylaşırsanız da çok sevinirim. Yükselen ikizlerin astroloji oldukça meraklı olduğunu biliyorum. Aslında yükselen ikizlerin genel olarak her şeye meraklı olduğunu biliyorum. Ben de bir yükselen ikizler olarak e, ilgi ve alakanız için de her birinize teşekkür ediyorum. Bu arada bildirimleri zil tuşuna basarak açmayı unutmayın. Ve danışmanlık almak isteyenler instagramdan Astroloji hesabımı takip edip DM yoluyla ulaşabilirler. Veya e, evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Mutlu bir ay diliyorum her birinize. Hoşçakalın.